Merhabalar. Karamürver konusuna sonunda gelebildik. Öğrendiğime göre Balıkesir Burhaniye'de Tarım Müdürlüğünde bir karamürver çiftliği kurmuşlar. Buna çok sevindim. Karamürver'in biliyorsunuz COVID-19 ile ilgili bir takım etkilerinden bahsediliyor. Şimdi gelin hep beraber kaynaklarda neler var, onlara bakalım. Öncelik olarak Türkiye'den bir yayın yapıldığını gördüm. Bu beni mutlu etti. Daha sonra bu yayını size sunacağım. Türkiye'deki folklorik tıpta kullanılan antiviral ilaçlarla ilgili olan bir yayın. Dünyada bu konuda yapılmış. Aslında çok fazla bir yayın yok. Covid-19 öncesi yapılan yayınlara atıfta bulunuluyor. Ama Covid-19 sonrası yayınlar Karamürver ile ilgili maalesef yok. Karamürver geçmiş tıpta Ağrı ve yara tedavisi için kullanılmış. İdrar söktürücü özelliği var. O yüzden bu alanda da kullanılmış. Burun tıkanıklığı ve öksürük üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanılmış. Bunun haricinde terleme ve kusmayı sağlamak amacıyla da karamürverin kullanıldığını biliyoruz. Kara mürver denilince, bir kere her şeyden belki dikkatini çekeceğim birkaç önemli konu var. Bunlardan bir tanesi, kara mürverin kendisini yenmesi pek iyi değil. Ona birazdan değineceğim. Genellikle şurup, pastil ve ekstra olarak kullanılıyor. Bir kasesini 145 gram kabul ederseniz, 106 kalori. İçerisinde az miktarda karbonhidrat, protein ve yağ var. Ve vitamin C de var. Günlük ihtiyacının %57'sini karşılıyorsunuz. Ve çok daha önemli bir konu daha var ki, o da şu. Bunu ham yemek pek uygun değil. Birazdan zararlarından bahsedeceğim. Dolayısıyla bunun şurubu, pastili ya da ekstrisinin kullanılması daha uygun. İçerisinde neler var diye bakacaksak, bir kere renkli olan meyveleri biliyorsunuz son derece yararlı. İçerisinde fenol bileşikleri var, antosiyeninler var. Fenol bileşikleri ve antosiyeninlerin hepsi antioksidan. Dolayısıyla antioksidan etkisi itibariyle başta enfeksiyon, iltihap karşıtı özellikler ve kronik hastalıklar, kanser, şeker, kalp damar hastalıklarında teorik olarak iyi olduğu düşünülüyor. Ama direkt tek olarak insan üzerinde yapılmış bir çalışmada, kalp damar hastalıklarında, şekerde, kanserde etkisi söz konusu değil. Bunların hepsi deneysel. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Peki, COVID-19'a ilgisi nereden kaynaklanıyor? Grip yani influenza virüsü ile ilgili yapılmış olan deneysel çalışmaların yanında bazı küçük 60-180 kişilik olan çalışmalar var. Bu çalışmalarda influenza A ve B virüsüne karşı şurubu ya da ekstresi kullanıldığı zaman semptomların daha kısa sürede geçtiği ve aynı zamanda hastalık sürecinin kısaldığı görülmüş. Böyle bir fayda var. Buradan yola çıkarak Covid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsü de aynı aşiretten olduğundan dolayı eğer bu influenza'ya iyi geliyorsa o zaman Covid-19'a da iyi gelebilir gibi bir teori geliştirilmiş. Peki bu gelişmelerle ilgili elimizde bir çalışma var mı? Maalesef yok. Çok daha önemli bir konu var. İşte piyasada bulunan ilaçlar var takviyeler var. Onları da incelemişler. Bakın içerisinde en güçlü madde antiyosyaninler. 762 mg olması gereken tablette 4 mg çıkmış. Çok çok düşük. Dolayısıyla bu üretilen takviyelerde maalesef ve maalesef içeriğinde bir takım sorunlar var. Bir de karamürverde lektin var. Ektin'le ilgili ayrı bir video yapacağım. Bu mide sorunlarına sebep oluyor. Yani bulantı, kusma ve hissele sebep oluyor. Bunun ötesinde de 100 gramında yani çiğ olan karamürverinin 100 gramında 3 miligram siyanür var. Yapraklarında daha fazla. Çok yenilirse siyanür zehirlenmesi olabilir. Allah'tan ticari ürünlerde böyle bir şey yok. Bu da gayet iyi. Ha şeker hastalıklarında kullanılmış ama hem şekeri Yükselttiği hem şekeri düşürdüğü iddia ediliyor. Dolayısıyla net bir etki söz konusu değil. Kolesterolde de yapılan ufak çalışmalarda olumlu etkiler görülmüş ama genelde etkisinin olmadığı biliniyor. Bu yüzden dolayıdır ki kara mürverinin içerisine C vitamini, D vitamini etkileyerek yapılan satışlara bakın Amerika'daki Tamamlayıcı tıp enstitüsü bile karşı çıkmış. Web sitesinde şöyle bir ilan var. Diyor ki biz buna karşı yasal önlem alacağız. Evet efendim, benim Karamürver hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.